Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün birazcık farklı bir yerden size sesleniyorum. Çoğunlukla videoların arka planında olan kitaplığımın yanındayım şu an. Bugün başlıktan da göreceğiniz gibi kitaplığımı düzenleyeceğiz sizle. Kitaplığımı düzenleyeceğiz yani şöyle, kitaplığım gayet düzgün bence. Yani ben gayet iyi düzenlediğimi düşünüyorum. Ancak bazı kitapların artık gitmesi gerektiğini düşündüğümden ötürü bugün işte kitaplar hakkında konuşacağım. Fikirlerimi paylaşacağım sizinle. Çok uzatmadan başlayalım çünkü 5 tane raf var. Her kitap hakkında konuşacağım. Düşünürsek herhalde yıllar yıllar alacak. O yüzden hemen geçelim bence. Başlayalım. Birazcık garip bir açıdasınız ama üst tarafı ancak böyle gösterebildim. <gülüyor> Şimdi ben kitaplığımı kronolojik olarak sıralıyorum ve 6. sınıftan beri okuduğum tüm kitaplar burada. Bazılarını daha öncesinden çıkarmıştım. Hani okuyup da beğenmediklerimi çıkartıyorum tabii ki de. Bunlar kaldı ve bunların artık bazılarına gitmesini istiyorum. Şimdi ilk baştan başlayalım. Burada şurada görebiliyor musunuz? Tam emin değilim. açlık oyunları serisi var. Burada Candles'ın Pop Funkosu var. Her neyse açlık oyunları serisi var ve Açıklı Koyunları serisi benim 6. sınıfta okuduğum ilk kitap serisiydi. Gerçekten çok çok severek okudum. Çok çok seviyorum da hala yani gerçekten roman okumaya başlangıç için mükemmel bir kitap bence. Hani bunu okuduğuma çok çok seviniyorum o yüzden. ardından burada Uyumsuz serisi var. Uyumsuz serisini de şöyle diyeyim. Ben burada bir şey göreceksiniz böyle young adult, genç yetişkin macera kitapları var bayağı buralarda her neyse. İlk rafım böyle birazcık. Uyumsuz serisi var burada. Uyumsuz serisini de kitabını sevmeme rağmen diğer iki kitabını hatta üç kitabını sevmiyorum. Uyumsuzla alakalı çok iyi anılarım var. Okurken çok sevmiştim. O yüzden kalmasını istiyorum. Ancak aynı zamanda bu iki kitap en azından yani Kuralsızla Yandaş çok çok kötü kitaplar. O yüzden ne yapacağım pek bilemedim. Kalsınlar ya. Kalsınlar hadi kalsınlar bence. Ardından burada burada artık yavaş yavaş göremeyeceksiniz büyük bir kitapları o yüzden şunları çıkartayım. Ayrıca burada John Green'in kitapları var. Benim bu arada graflar şöyle ilerliyor. Açlık oyunlarını ilk okudum. Sonra bütün seriyi bir hafta, bir buçuk hafta içerisinde bitirdim ben. Sonra uyumsuzu aldım. Uyumsuzu okudum. Ancak kuralsız ve yanlışı daha sonrasını aldım. Ama serinin beraber durması istediğim için şu an orada beraber duruyorlar. Hani birazcık kronolojik ama aynı zamanda değil. John Green'in de aynı şekilde. John Green'in Aynı Yıldız'ın Altındasını ilk okudum. Ama bunlar daha sonra geldi. Ama John Green'in kitaplarını aynı yerde görmek istediğim için de bunların hepsi birlikte duruyor. John Green'in kitapları. John Green'in kitapları Aynı Yıldız'ın Altındayı bir günde bitirmiştim ben. Çok çok severek okumuştum. Büyük ihtimalle tek okusam nefret edeceğim kitaptan. Çünkü herkesin öyle bir şeyi var. Tek aran okuyun çok kötü aslında falan diyenler var. Kumaya korkuyorum. Çünkü Aynı Yıldız'ın Altındası benim için çok önemli bir yere sahip. Bunu da çok seviyorum. Ancak diğer 3. John Green kitabı. Ortalama kitaplar. Bunların kalmasını istiyorum çünkü hani önemli bir yere sahip benim için. O yüzden kalsınlar. Evet şimdi burada kalmayacak bir tane kitabımız var. Sefillerin inanılmaz inceltilmiş bir versiyonu. 6. veya 7. sınıfta bana oku dedikleri zaman çok sıkılmıştım. O yüzden inceltilmiş versiyonunu almıştım. Bunu okudum, beğendim. Kesinlikle kötü değil ama normal versiyonunu okumayı planlıyorum. Bu gidiyor. Ardından burada Glee'nin kitapları var. Glee'yi çok seviyorum. Gerçekten. Ortaokuldaki böyle önemli anılarımdan biridir. Glee'yi izlemem. Neden? bunlar da çıkıyor. Yani Glee'yi ne kadar çok sevsem de hani bunların ne hakkında olduğunu kesinlikle hatırlamıyorum bile. Ardından burada Five Seconds of Summer'ın kitabı var. Five Seconds of Summer'ı ben çok seviyorum. Buna bir sürü videoda demişimdir yani herhalde. O yüzden burada kalıyorlar. Ardından Percy Jackson serisi var. Percy Jackson sadece 3'ünü okudum. Gördüğünüz üzere. Kesinlikle devam etmek istiyorum. Hani Percy Jackson'ı hep böyle oluyor. Birinci kitabını okuyorum. Aradan böyle herhalde 2-3 yıl falan geçiyor. Ben Titan'ın Lanet'in neredeyse 2 sene önce ancak okudum ve hala da diyorum Keşke Percy Jackson'a devam etsem Ancak devam etmiyorum ama edeceğim Çünkü Disney Plus'ta Percy Jackson listesi çıkacak o yüzden kalıyorlar Şimdi burada artık sonunda kalmasını istemediğim bir kitap daha var. Cassandra Clare'den Kemikler Şehri. Bu kitabı okuyup çok beğenmiştim. Neyse sonrasında çok düşünmedim kitap üzerine. Serisi var ama serisini çok okumak istemedim. O yüzden ilk kitabını okudum. Yıllar yıllar geçti. Üzerinden film çekildi. Sonrasında dizisini çekildi. Her neyse. Sonrasında ben bu kitabın orijinal metnini buldum. Orijinal metinde Clare ile Jace burada biliyorsunuz hani ana ilişki. Harry Potter'dan Ron ve Ginny'miş. Excuse me yani ne yani en ses ilişkisi anlatılıyor burada da aslında öyle en ses ilişkisi anlatılıyor ama Ron ve Ginny düşündükten sonra Ron bu fakma Ron ve Ron duyma Ron duyma bunları ne neden bu kitabı her gördüğüm an artık onu düşünüyorum o yüzden bu kitabı görmek bile istemiyorum artık. Bu gidiyor. Ardından burada Stephen Zweig kitapları var. Üç tane kitabını okudum adamın. Satranç, Olanüstü Bir Gece ve Erika Idlewild'in Aşkı. satrancı ben ortaokulda okumuştum ve herhalde ortaokulda okuduğum en edebi metindir. Çok çok severek okumuştum ve çok şaşkınlıklar içerisinde okumuştum. Çok güzel bir kitap çünkü ve bir günde bitmişti. Çok ince bir şey zaten ve bu hayatında okuduğum en iyi kitaplardan biri. Yani Stephen Zweig'ın yazımı çok çok iyi, kısa ve aynı zamanda edebi değeri olan kitapları okumak istiyorsanız Stephen King'den başlayın. Çok çok iyi, kesinlikle pişman Olmazsınız. Bunlar kesinlikle kalıyor. Neyse şimdi buradan devam ediyoruz. Şuraya geleyim. Burada Markus Zusak'ın Kitap Hırsızı kitabı var. Ve bu kitabı da çok beğenmiştim. Anneannem de okumuştu. Bu da çok beğenmişti. Bu kitap gerçekten çok güzel. Bu da çok iyi. Bunu da buraya koydum. <gülüyor> Burada YouTuber Zoella'nın yazdığı güya seri var. Cherry M'çıkız. Şimdi buradan itibaren... <gülüyor> Buradan itibaren baya aşk, romantik kitaplara girmeye başlıyorum. Ben Çevrim Kızı çok sevmiştim okurken gerçekten. Üç kitabını da okudum gördüğünüz üzere ve üç kitabını da gerçekten çok çok severek okudum. Çok tatlı bir kitap. Eğer böyle zaman öldürmelik, kolay kitaplar istiyorsanız bunu okuyun. Bunlar bence çok güzel kitaplar. O, o açıdan, o açıdan güzel kitaplar. Evet, aynı Çevrim Kızdaki gibi yine bir seriyle karşınızdayız. Geek Kız kitapları. İlk dördü en azından. Çünkü sonrasında birkaç tane daha çıktım. Her neyse. Geek Kız kitaplarını ben çok seviyorum. <gülüyor> Police mail kitabın yazarıyla Twitter'da falan filan biz takipleşiyorduk yani öyle diyeyim size. Gerçekten çok tatlı bir kadın ve bu kitaplarla dediğim gibi Çerimici Kız gibi yani. Eğer kolay okunan, zaman öldürmeli kitaplar arıyorsanız bunlar kesinlikle çok çok önereceğim kitaplar. Polismail'da yazar da çok tatlı. Twitter'dan yazdığınız zaman direkt cevap veriyor. Bunlar sanırım buraya sığmayacak ve bunları da ayırmak istemiyorum. O yüzden bunlar buraya devam ediyor. Ardından çok sevdiğim iki kita kitap var. Hadi bakalım. Rainbow Rowell'ın kitapları var sırada. Eleanor ve Park ve Fangirl. Yani bu kitaplar çok güzel. Bu iki kitabı da çok çok seviyorum. Büyüleyici bir kitap. Tam beni anlatıyordu zamanında. Çok çok seviyorum bu kitabı. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Rainbow Rowell'ın yazımını da çok seviyorum. Bu kitapları çok seviyorum. Bunlar kalıyor. Ama deniyor. Buraya sığmayacaklar galiba yine. O yüzden buraya gidecek. Harry Potter. Şimdi burada gördüğünüz gibi Harry Potter'ın 7 kitabı, ardından fantastik canavarların İngilizce kopyası, ardından da Ozan Middle'ın hikayeleri de kitapları var yani neredeyse tüm seri var Yani çocuk dışında yani lanetli çocuk da var şurada bir yerde ama onu okumak pek istemiyor. Bu kitapların bendeki yeri inanılmaz büyük. Yani gerçekten çok seviyorum Harry Potter'ı yani bu kadar olamaz. Sanırım Asgaban Tutsa ile beraber Harry ile Yaşıt olmuştum sanırım öyle okuyordum yani kitabı okuyup sonra da izliyordum ben gerçekten çok çok seviyorum çok çok severek okudum hiçbir zaman sıkılmadım kitapları okurken ve J.K. Rowling'den nefret ediyorum J.K. Rowling'i gerçekten hani bunun hakkında çok üzerinde durmayacağım hani bu kadar aptal olamaz sen kurt adamlara sentörlere büyülü bir dünyayı inanıyorsun ama trans kadınlara inanmıyorsun. Ne saçma iş yani çok saçma. Ama şunları kapatarak J.K. Rowling yazılarını çok çok severek okuduğum kitaplar. Yani daha üzerine ne diyeceğim bilmiyorum yani. O yüzden kalıyor kesinlikle. Bir yere gittikleri yok. Çok seviyorum bunları. O yüzden... Andan burada Netvize'nin komik bir hikaye kitabı var. Bu da çok güzel bir kitap. Filmi de çok güzel. Kitabının uyarlanan filmler kapsamında gayet güzel çevrilen bir filmdir de aynı zamanda bu. Çok çok önemli dersler alabileceğiniz bir kitap bence. Burada Eminecan'ın alayına New York kitapları var. Daha önce demiştim sanırım İngilizce geliştirme videomdu. Şurada izleyebilirsiniz. Ben İngilizceyi Read Pet'ten falan öğrendim. ve de çok severek indirmiştim. Çok severek bu şey yapmıştım. Kız ilk başta Read Pet'e yazıyor, sonrasında kitap oluyordu. Bazı Z Pet kitaplarına nazaran bu yine iyi bir kitaptı bence bu seri en azından ana karakter güya Luke Hemings olacaktı o yüzden çok da severek okumuş olabilirim emin değilim kitapların kalmasını istiyorum kesinlikle bir edebi yanı var mı yok ama severek okuduğum için burada kalıyorlar Altrafa hoş geldiniz merhaba. Yüzümü göremeyeceksiniz büyük ihtimalle ama şimdi böyle konuşalım. Ben öl ve ölen kız var. Bu da Cezayir Cezur. Bence en iyi kitabı. Daha sonra birkaç kitabını okudum ama bence bu süper bir kitap. Çok seviyorum. Çok severek okudum. Ardından burada Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu kitabı var ve bu kitap herhalde Türk edebiyatında en en en sevdiğim kitaplardan biridir. Ben bu kitabı çok çok seviyorum. Türk edebiyatını okuma isteğim bu kitapla daha çok gelişti. O yüzden bu kitabın da çok önemli bir yeri var bende. Şimdi bunu yüze konuşalım bence. Şimdi az önce gördüğünüz gibi şu an elimde After serisi var. Şunu anlatayım. Şimdi benim kız kardeşim Defne 8. sınıfa geçiyor. Ve ona diyorum ki işte çalış. Sonra kendime soruyorum. Zeynep sen 8. sınıfa ne yaptığında Kıza diyorsun böyle bir şey. After'ı notlarla okudum arkadaşlar. Neden? iğrenç iğrenç yani gerçekten ne düşünüyordum abi ya notlar almışım bir de içine ya not niye alırsın böyle bir kitaba bunlar gidiyor ardından burada Ali Kırca'nın Öteki Bahçı kitabı var bu da gayet güzel bir kitaptı Asi Kızlar Uygudan Önce Hikayeler serisi var her sayfasında tarihte önemli bir yere sahip olan kadınları anlatıyor ve onun hikayelerini öykü şeklinde anlatıyor Ardından burada 13 Reasons Why'ın kitabı var. 13 Reasons Why illa ki duymuşsunuzdur. Netflix dizisi var. Bu kitabı ben beğenmiştim. Diziyi izledikten sonra okumuştum ben bunu. Ve dizinin ne kadar çöp olduğunu anladım kitabı okuduktan sonra. Lütfen eğer okumadıysanız kitabı okuyun. Bence kitap gayet güzel. Ama dizisi çöp. Dizisinin çöp olduğunun başka bir kanıtı yani bu. Süt ve bal. Kötü bir kitap, kötü şiirleri var içerisinde kesinlikle katılıyorum. Ama içerisinde bazı çok sevdiğim şiirler de var o yüzden kalıyor. İyi Kız, Mary Kubica. Gayet güzel bir kitap. Andy Thomas, Sessiz Kalma. Şu an yaşanan polis şiddetini ve ırkçılığı çok iyi anlatıyor. Dışarıdakiler kalıyor. Mükemmel bir kitap. Sofia Amoroso'nun Patron Kızı dizisini beğenip kitabını beğenmediğim nadir kitaplardan biridir. Çok kötü. Gerçekten kötü bir kitap. Bu gidiyor. Celia Platt'dan Sırça Fanus. Mükemmel bir kitap. Gerçekten çok çok güzel bir kitap. Aldous Huxley'den Cesur Yeni Dünya. Yine mükemmel bir kitap. Sanırım dizisi varmış, dizisi çıkacakmış öyle bir şey duydum. Çok mutlu oldum. Bu kitabı kesinlikle öneririm. Ve bu daha son okuduğum kitap Anne Frank'in Hatıra Defterini okudum ve gayet güzeldi. Rüyalarıma falan girdi kitap size öyle diyeyim. Gerçekten çok çok etkiledi beni. Eğer bir gün Amsterdam'a gidersem o Anne Frank'in evini gerçekten görmek çok istiyorum. bugünlük de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmaya. Beğenmediyseniz lütfen beğenmem butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni video yüklemeye çalışıyorum. O zaman hoşçakalın. Bay bay.